Hocam benim bir takım e, hastalık endişelerim var. Hasta olur muyum? Kalp krizi geçirir miyim? Veya bir yakınlarımı kaybeder miyim gibi bu konuda ne dersiniz diye bir danışanımız sormuş. Evet, yani düşmez kalkmaz bir Allah. Zaman zaman insanlar hasta olurlar, zaman zaman bir takım... Kaygı ve endişeler yaşarlar. Bu gayet insan olmanın gereği. Öfkelenebilirler. Ama bunlar bozuk plak gibi sürekli periyodik ve devamlı 7-24 devam ediyorsa, normal yaşamımızı icra edemeyecek hale gelmişsek, sevgi ve ilgi alakalarımız azalmışsa, biz hayattan kopmaya başlamışsak hemen takıntılara randevu metodumuzu, Özellikle 21 çarpı 3 biliyorsunuz bir takım alışkanlıkların, düşüncelerin yerleşmesi için yaklaşık 21 güne ihtiyaç vardı. Ama son araştırmalar bunun için 66 güne ihtiyaç duyulduğunu söylemekte. 66 gün bu arada rejiye bakıyorum acaba kaç dakikamız var diye sayın seyirciler yönetmenimizden de işaret bekliyorum. Ee, yaklaşık daha 10 dakikamız var herhalde. Evet, değerli seyirciler, insan hasta olma, kalp krizi geçirme, yaşlanma, vefat etme, bir yakınının vefat edeceği korkusunu, hasta olacak korkusunu, kaza yapacak korkusunu ve bir takım bilinmez korkular dediğimiz kaygılarımız beynimiz üretebilir. İnsan hali bu hormon dengesizliği olur, başımıza travmatik bir olay gelmiş olabilir. Peki ne yapacağız? Hemen yine takıntılara, endişelere, kaygılara, randevu metoduna e, başvuracağız. Bununla ilgili e, günün en eşref saatinde, en dinç olduğumuz bir vakitte, bakın gece yatağınızda demiyorum, karanlıkta demiyorum, e, yani güçsüz zamanlarınızda demiyorum, bu çok önemli bir konu. Çünkü beyniniz habire, virüslü veya terörist düşünceler üretiyor veya beyninize bir şekilde medyadan, yaşadıklarınızdan ve size yaşatılanlardan dolayı girmiş, yerleşmiş olabilir, genetik aynı yollarla gelmiş olabilir. Sinirli, stresli, kaygılı veya takıntılı kişilerle birlikte olmuş, çalışmış veya birlikte arkadaşlık kurmuş olabilirsiniz. Onların yaşadıkları ve yaşattıkları size bulaşabilir. Kaygılar, endişeler, sinir, stres ve mutsuzluk ve dahi takıntılar gerek genetik yollarla, gerek günümüz koşullarında, gerek yaşayarak, gerek yaşatılarak veya gerek o kişilerin toplumumuzda yaşadıklarıyla veya televizyonlardaki yayınlardan ya da filmlerden ya da dizilerden bulaşmış olabilir adetası. O zaman siz Hasta olma endişenizi örnek ele alıp soracaksınız. Yani bir check-up'tan geçebilirim. Bu check-up sonucunda röntgenlerle vesaire doktor teşhis tanıları var mı diye sorarız o şüpheye. Karşımıza alıp adam gibi konuş bakalım. Sen bunu bana söyledin, affedersin bunu yumurtladıysan bunun hesabını vereceksin. Eğer hık kök yaparsa... Şimdi bir padişah gibi meclisten onu aforoz edeceksin. Şimdi git, yarın saat 10'da takıntı zamanında gel. Ama bana üniversite raporu, doktor raporu, bilimsel araştırma, doktoru araştırması veya kanıt, belge, hastane raporu isteyeceksiniz. Yoksa her hissiyatla, her ya şöyle ya böyleyle bu işin içinden çıkamazsınız. Peki ne yapmalıyız yine de her şeye rağmen bir haftadan 15 günden fazla bu kaygı ve endişeler ve takıntılar durmuyorsa hemen bir uzman psikoloğun kapısını çalıyorsunuz. Bu konuda My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ni sponsorumuzu tavsiye ediyorum. Çünkü orada 20 yıl ve üzeri tecrübeli uzmanlarımız mevcut. Onlardan başvurabilir psikolojik danışmanlık, psikolojik destek psikoterapi alabilirsiniz. Onlar da sizleri eğer farmakolojik veya ilaç tedavisi gerekiyorsa hastanelerimize ve ilgili psikiyatrlara ilaç tedavisiyle beraber psikoterapilere devam edeceklerdir. Bunun için profesyonel yardım almaktan geri durmayın. Çünkü beyniniz artık durmuyor. Bozuk plak gibi, bozuk kaset gibi ha sizi gagalıyor. Ya şöyle olursa ya böyle olursa. Bu arada size... E,